can millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'ta izlemeye değer yetenekleri olan insanlara bakacağız. Bugüne kadar kanalda birçok kez yetenekli insanlar videosu çektik. Artık bu kaçıncısı bilmiyorum ama herkes yetenek dolu. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben oturuyorum onları izliyorum. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı tam olarak şuradan çıkan instagramımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi serice videoya geçiyoruz. İlk yetenekli abimizin videosunu ben bir yerlerde görmüştüm. Şimdi yüzük fırlatıyor havaya ve onu okla vuracak. Yani abi ya hak deyip okun çekim atıyor ya adam Bu nasıl bir yetenek yani okçulukta da böyle nokta atışı bilmiyorum herhalde dünya ok atma şampiyonu falandır Bu ablanın yeteneği esneklikle alakalı ama ben bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum Yani bence esnek değil de şöyle yan duruyor Ya yani an Anlatamıyorum nasıl olduğunu ama ben gerçek olmadığını düşünüyorum Yani inşallah gerçek değildir abla Çünkü gerçekse ee, diyecek bir şey bulamadım ya yani neden gerçek olmasın ki Evet ablacım senin yeteneğini görelim gülmek mi o ne ya ablanın gözleri iki ayrı yere mi bakıyor ben mi yanlış görüyorum abla bunu yetenek olarak mı yapabiliyor yoksa gerçekten iki gözü de ayrık mı yani Ice Age'deki side benzediyor Seni salak. Şöyle bir yeteneğim olmasını isterdim ya bak Durduğu yerde takla atabiliyor ya adam. Böyle bir benim niye atamıyorum? Ben niye atamıyorum? Benim niye böyle bir yeteneğim yok? Lütfen birileri bana bunu öğretsin. Birkaç tane takla atma videosu izledim ama adam iki kez yapıyor, üçüncü de takla atıyor. Lan hiç öyle bir şey değil yani videoda kolay görünüyor. Ama deneyince kolun bacağım kırılır diye bir daha denemedim. Evet ben ip atlayıcısıydım popomun üstünde. Nasıl ya? Abla poponun üstünde atlamasan mı acaba? <gülüyor> Ablanın gıtı dümdüz olacak. Abi bir insan nasıl poposun üstünde ip ya? Yani şu an şu yaptığım hareketin yerde olduğunu bir düşünüyorum da koltukta bile rahatsız yani. Aynısını yerde yapsak kim bilir neler olacak. 3000 yürüyemeyeceğiz. Bu akımı Çinliler mi ortaya çıkardı? Uzak doğulu insanlar mı ortaya çıkardı? Ne olduysa böyle bir akım çıktı ortaya. İnsanlar zıplıyorlar suya ayağını deyip tekrar yere düşüyorlar da bu yetenek ne işine yarıyor? Yani evet tamam eyvallah hani zıplıyorsun zıplarken ayağını suya değip bir daha düşüyorsun da E ee, abinin yeteneği neymiş? Aha beatboxçı abi Oo, gel bakalım Ben de yapıyorum ya Bunları yapamıyorum ben güzelmiş Abi iyiymiş ya 15 years büyük years mi Abi sen neymişin ya biz de beatbox yapıyoruz diye geçiniyoruz vallahi Benim yapabildiğim beatbox ben bu kadar biliyorum Yatağını yapan tek kişi benim ama içindeyken Yatağını yapan tek kişi sen misin? Nasıl yapın içindeyken? Ha, yani bununla ama öyle zıplayacağıma efor sarf ve kalkarım güzelce yorganımı çekerim Bu kadar <gülüyor> Hiç uğraşmaya gerek yok Yine beatbox şeklinde ses efektleri yapan bir abimiz var benim Herkes benim. ona fake diyormuş e, oluyor bak ben de yapıyorum Brül. Aman kırma sesi. Sıradaki ablamızın yeteneği. Ne yaptın lan sen? Abi kolunu böyle tuttun. orada oraya çevirdin. Bence hiç denemeyin. Şu an ben de denemek istemiyorum. Çünkü kolumu seviyorum. Bana kadar kolum var lazım. Şunu ben yapabiliyorum. Yere düşürdüğüm şeyleri ayaklarımla alabiliyorum. Ben tam bir meymunum herhalde. Benim gibi birisi yine ayaklarını kullanarak her şeyi tutabiliyormuş. Ben buna şaşırmadım. Yani bunu muhtemelen aramızda yapabilen çok kişi var. Yere bir şey düşürdüğüm zaman ayağımla alıyorum, elime veriyorum. Bu kadar. Yani <gülüyor> eğilmeye ne gerek var ya. Flex no one can beat my boyfriend. Erkek arkadaşımı kimse yenemez diyor. Oha içtin mi kaç saniye? Bir saniyede koskoca kutuyu bitirdi ya ben bir saniyede daha tırnağımı oradaki şeye takıp açamıyorum bile <gülüyor> Videonun en efsane yeteneği şu an karşınızda böyle bir şey hiç görmedim hiç duymadım aramızda da böyle birisi bence yoktur Adam şekeri yuttu şekeri geri getirdi sütü içti şimdi sütü de geri yerine getirecek ama sanki içtiğinden fazlasını getirdi gibi oldu orada bir Çakallık var. Bu kadar içmedi bu adam. Küçücük bir bardak içti. Nereden geldi o devamı? Ama şekerin geri şuradan geldiğini gördüm. Hatta ben Instagram'da da bu abiyi görmüştüm. Adam yutuyor gerçekten. Sonra geri getirebiliyor. Yani inşallah aramızda böyle yeteneği olan birisi yok. Evet dayı sende ne yetenek? Ha, suyu hızlı içiyorsun. Eee ne yapabilirim ya? Ne kadar boş yetenek dur. Ben de deneyeceğim bakayım. Öyle çevirince ne oluyormuş? Yok item. Bence siz de hiç denemeyin çok da gereksiz bir yetenek. Dostum sen içme konusunda çok hızlısın. Ha bu abi de hızlı içecekmiş. Bakalım. Abiden de hiç beklemem yani. Parmaklarında oje mi var lan? Neyse bizi ilgilendirmez de içti Böyle bir yeteneği nasıl keşfediyorsunuz bir Bu yeteneğinizi nasıl geliştiriyorsunuz iki Yani su içe içe mi geliştiriyorsunuz acaba Bizim sınıfta da bir tane manyak vardı Şişeyi böyle büküyordu bir saniyede suyu içiyordu ya, ya ne anladım bir saniyede ben keyfini çıkaramadıktan sonra ne anladım onda Evet yine ayaklarıyla iş yapabilen bir meymun Görüyorsunuz ayağıyla çakmak yakabiliyormuş Ya şu an bunu denemeyi isterdim de Cık, Ayağımın kılları mılları yanar Dünyanın en iyi ıslıkçısıymış. Beni yenene 20 dolar veririm diyor. Ya çalarken çok çirkin olmuyor ama. Siz böyle ıslık çalabiliyor musunuz? Bazıları böyle çalabiliyor. Bazıları diye çalabiliyor. Ben ikisini de çalabiliyorum. Böyle parmaklarımı da koyup şöyle de çalabiliyorum. Da. Dünyanın en ilginç olayını görüyorum galiba ya şu an adam duvarda bisikletle döne döne paraları topluyor. Allah Allah. Bu nasıl bir yetenek? O insanlar da neden para veriyor? Onu da anlamadım. Yani ben parayı vermeyince o adam dönmeyecek mi? Başkaları versin işte dönsün. Ben ne izleyeyim ne bak. Evet ablacım sen deyiz. Kızlar giyiyorsun. Ya bunda bir şey yok ya bunu ben de yapabiliyorum yani göbeğini şişiremeye aramızda insan var mı acaba? Ne var yani göbeğinizi şişiriyorsunuz bu kadar basit abla seninki yetenek değil ki seninki ayılık seninki şişmanlık Son yetenek videomuz galiba dünyanın en yetenekli insanların birleştiği bir video bu nedir ya? Abi herkes çiziyor. Aynı şeyi çiziyor herkes. Herkes de efsane çiziyor. Yani keşke sizi yaratıcı insanlara falan koysaydık. Sizin nasıl yeteneğiniz varmış? Aslında sizi değil size böyle çizmeyi öğreten öğretmeni alkışlamamız gerekiyor. Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik İlginç yetenekleri olan izlemeye değer TikTok videolarına baktık Her videoda söylediğim gibi eğer sizin de bu tarzda yetenekleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın Bir de ben bu kameraya hiç alışamadım ya Yani şuradan kendime mi bakacağım yoksa buradan buraya mı bakacağım onu bilemiyorum Videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı, bir tane de like bırakmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz, şuradan da benim Gacının kanalına abone olabilirsiniz. Video atamadığım zamanlarda oraya video attık, gidin hepsini izleyin. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.